gidelim artık araba almayacağım bu sefer bu serseriler en son bize bulaşıyordu alalım sigara içmeyin lan sigara içmeyin demiyor mu size dur bekle şurdan hemen şunu alalım bunun ismi ney la şirin 1 2 3 3 defa dom aldı tamam abi selam aleyküm Matrix misin sen o gözlük ne lan? Alım tickallan gözlüğü bir şey soruyorum. İşte geliyor. <gülüyor> Başka ne yapabilirim asıl adamı? Merdiven nereden açtım bunu? Düştü. Görev ne kadar uzak acaba? Taksi var, taksiyle gidelim adamım. Bugün birazcık geç video geliyor arkadaşlar kusura bakmayın Okuldan geç çıktım çünkü Oğlum geçen bölüm buraya dövüş yapmaya gelmemişim şimdilik Taksiler de ciddi diyorum kazık yani Okuldan arkadaşlar <gülüyor> Lanma konuşuyorsunuz be geç Bu ne Bas tutuyo basalım Space F, F yumruk. Bunu yapalım. Şur sure. evet. Ben ne mikrofonu yukarıda unuttum. Space Alt F. <gülüyor> ha, ben bunu istiyordum işte. Oğlum ne oldu lan ona? <gülüyor> Ta. Oğlum buna ne oluyor? He? Kalkıp kalkıp geri düşüyor. Allah amanet Sürekli bunu mu yapacağız şimdi? Ne oluyor? İki bir bir de aynı sesler çıkıyor. ya mi gitti? Düş. Hadi Allah emanet olun Ve Deşer sizi Yüzünden kan gelmiş Bu kadar mı lan Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Şaka yaparım tabii de Bu ney Counter enemy atak Tamam direk yok Kavga edebiliyor muyuz ya bu bölüm birazcık böyle dolaşalım kavga edelim edebiliyoruz galiba. Hadi edelim. Evet. Hadi dedek. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum biz nereye koşuyoruz? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum bunlar ne oluyor lan? Atıca at atarım bak seni. Seni aşağı atar. Oğlum niye gitmiyorsun lan aşağı? Eli şimdi duvara girdi Burada ölsün bari ya 2v1 İkiniz 2 kişi birden mi yetiyor lan Oğlum seni tutarım o zaman. Seni böyle gebertirim bak. Sen ne abi? Sen ne abi? O elini kırarım seni. Bak fırtırdım çılgın ve ben Tamam mı? Bir tane çak ve şunu. Allah. Oğlum çok garip şeyler oluyor. Gel. Benden mi kaçıyorsun lan sen? Benden mi kaçıyorsun? Allah yedik lan. Gel sen gel gel. Alam. Hadi! Gitmedi ya. Onu niye gitmiyor yani? Oo, Demir sen bana o yaptın? Sen bana o yaptın? Seni öldürürüm bak çocuk Sıra senle gel Bak yine mi akıllanmadın sen? Oğlum böyle sıkıcı oluyor Direkt geber benim de buradaki işim bitsin. Ondan sonra gidelim görev yapalım. Tamam, mı? polis olacağım ben. Ta! Nasıl işlemez? Vursana bana bir tane. Bak ayı, ayıya bak ya. oğlum tuttum eline el kırarım seni oğlum o, o hareketleri nasıl sömüyor lan o acaba kaç bölümde bitireceğiz bu slippin yoksu her bölüm 3 bölüm her bölüm 3 bölüm dedim ya Uf. zor ayağını kırarım seni olum ben napıyon taa şüt çekerim yüzüne bela elimin tersiyle bir koydum buna O ben lefteri kapandı mi? ederim ya Bak. Bak bir iki to. Alım sen bana niye yumruk atıyorsun ki şimdi? Senin Amel defterin kapanmadı mı? Niye bir daha sataşıyon? Gel lan buraya. Çık lan sen. lan kolunu Ya çok bir tane yüzüne bu da öldü izi belirledireceğim lan. Atmaya çalışıyorum şu an birine vuracağım. Lan attım. Böyle getirince V otomatik mi atıyor ne? Birini kırarım. Oğlum düşmüş lan. Hadi! Oğlum keşke atsaydı. Yine mi ölmedi. Çok iyiydi. Şimdi son tur mu? Ayılar geldi. <gülüyor> odaklandım oyunu oynuyorum yemin ederim ya. Yani. Oha. Beraklar. <gülüyor> Şaplak yersin yüzüne, şapla yersin yüzüne. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum beni? Oğlum ne yapıyorsun? Kırarım lan ne? Oh! Kaç kaç kaç kaç kaç. Öldü Şu ayıyı bir öldürelim de Alın bırak lan <Gülüyor> Beni kırarım senin vursanız salak işte bak salak görüyor mu? Çok şunu bir tane. Çöp atabiliyor muyuz Allah için? Oğlum ne yapıyoruz biz? E hey, at ya şurada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Elimin tersiyle vururum baksana elimin tersiyle vururum Hadi! O da düştü! <gülüyor> yes 15.000 para aldık Ne oğlum yükseltemiyorum mu? ikseltemiyorsam ne boka var o zaman Bu o zaman araba durlar <Gülüyor> Bu arada arkadaşlar slippin 90 Thumbnail'larını Uğur İlmaz'ın videolarından aldığını itiraf edeyim Yani güzel bulabilirsem Alırım yani Nasıl anlatamadım Güzel yapabilirsem kendim Kendim ikini kullanırım yani Uğur İlmaz'ın Thumbnail'ları hep benim hayatım boyunca bir numara olmuş oldu Çok seviyorum ya. Yani. ne yapayım Uğur Yılmaz'ın videolarını falan da çok seviyorum Yani ondan örnek alıyorum ben bu Youtube'u Bak bacımın yanına geldik Polis görevine gidiyordum ama şunu almadan olmaz Şunu da alalım be Ah aldık Bas şimdi baş. Bacım git ya Oğlum adam bug'a girdi Laa Olum siz hayırdır? Kırarım o ya. Polis yardım polis Kırarım seni, çok zor, çok zor, çok zor. Elini kırarım demedim mi ben sana? Hayır. Doldu canımız, vur. Oğlum. Gerçekten kafanı koparırım senin ha. Oğlum sen motorcüsün sen niye geliyorsun? Kaçmayın lan gel buraya. Nereye gidiyorsunuz oğlum? 40 elemanlar. Alamıyoruz ya kafayı yiyeceğim. Bak motorlu eleman da gelmiş. Motorunu alalım bari. Ön nasıl kaldırılıyordu da acaba da çok merak ediyorum. Çok tezli varmış ya motoru. Bekleci. Popstar bike manı bekleci. Ne yapacağız? diye Biz mi kullanacağız bu arabana? arabanı? Arabanızydın bu arada. Bu ne? Boşu boşuna beklemişiz ha. Geç Wei, ne bekliyorsun ya? önümüzdeki arabaya bindin neden şüphelenmemeliler lazımmış tam bir metre belirleyelim kendimizi 10 metrede gidelim mesela 40 45 de olur Niye böyle dönüyorlar ki şimdi kaybedeceğiz Popsları mı tokatlayacağız şimdi ne yapacağız Oğlum 10 metreye kadar düştük tehlike Of, arabada ne güzelmiş ya. Ben odaklandım oyun oynuyormuşum şu anda. <gülüyor> Çok yakınlaştık Şunların bir tanesine vurayım da para gelsin. Taksi parası çıksın. Yanlış anlamı olmaz. Takip ettik. E. Ee? Bey buradan çıkabilir misin? Ha. Nice. Oğlum bizim üstümüz değişmiş. Ne yapacağız? Left shift kamera diye. Ha, es güzel foto. <gülüyor> Hadi tokatlayalım pops'ları artık. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Çıksak mı acaba? Ne kuşun? dılar beni kalbi atıyor ay adamın üstüne kustuk e ee, onun ve kusamaz ki öyle O oh, 50.000 diye. Oğlum ben niye oyunu durdurdum? Mons ekranda kaldı korktum. Kim zeli bu brave? Tamam artık geç. Bu ne oğlum? Oğlum adam öldürdüler. <Gülüyor> Silah çekti, burada. Oğlum bırakın, tank bırak, dindireyim şunları, hadi. Hayır ya, geri dönecekmişiz. Oğlum buradaki eleman ne oldu? Üstüne kusmuştuk en son. Oğlum polis görevinde de polisten kaç demezsin ya. İster, çıkın gidin Allah için ulaşmıyor Hastane değil mi oğlum burası O Veyden'i yani fren Hadi ya bir tane de yeşil görev açısın, onu yapalım sonra bitirelim. Ya tamam boş boş konuşuyorsun anasını satayım. Yani? Güzel iki level olduk. Ne geliştirek? Ya bana ne yürü? Araba bulmam lazım şimdi Dur bari şuradan motor alayım Bu ne? Curry fish alabilir miyim bir tane Nice Göreve, göreve götürüyor şimdi bizi Telefona mesaj geldi Bakamam ama Discord'dan geliyormuş Atta da daaş Arkadaşlar bu arada yarın video gelir mi gelmez mi onu Çok bilmiyorum yani gelir de Saat kaçta gelir onu bilmiyorum Bugün çarşamba günlerden Kankalarımızın yanına geldik. Bizi eve mi bıraktılar? Ne oldu? Oğlum, ne oldu? Birini vurdular. Tamam o zaman bu bölüm burada bitirelim. Sonraki bölümde artık şey yaparız. Devam ederiz. Değil mi? Değil mi bey? Tamam o zaman. Bu ne? Raymond Raymont. Tamam. Ya tamam bacım bırak artık ya. What the fuck? Neye fuck ya? Kameraya bak da artık bir hoşçakal falan de ya. Artık perf. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.